selam koç aslan yay arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar aslanlar ve yay arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz yeni yılınız nasıl geçiyor sevgili arkadaşlarım yeni yılınız kutlu olsun şöyle sağlıklı sıhhatli sevdiklerinizle birlikte 2020 yılını geçirmeniz dileğiyle diyorum sevgili koç aslan ve yay arkadaşlarım ateş grupları şimdi sizler için sevgili arkadaşlarım bir aylık süreçte ocak ayında benim sevgili koç Aslan yay arkadaşlarımın iş, kariyer ve borçları, aylık bütçesi nasıl geçecek? Onların tarot açılımını yapacağım sizler için. Sevgili koç arkadaşlarımdan başlıyorum. Yay arkadaşlarımdan çıkacağım. Efendim içinde öğrenciler de dahil olmak üzere. Önce iş ve kariyerden giriş yapacağım sizler için. Usulen şöyle kartlarımı biraz karıştırayım. Sevgili koçlar ateşlerden oyun arkadaşlarım benim. Onlar benim ebedi oyun arkadaşlarımlar. Şimdi Koç Burcu arkadaşlarımızın Ocak ayında iş hayatı, kariyer durumları nasıl geçecek? Şöyle bir bakalım. Hmm, arayış için neler? Sevgili koçlar, çalışan koçlar, öğrenci koçlar, efendim hepiniz içinde dahil olmak üzere veya iş başvurusu yaptığınız iyi bir iş bekliyorsunuz sevgili koçlar. Şöyle bir bakalım sizlere nasıl bir süreç bekliyor Ocak ayında? 2020 Ocak ayı. Hmm, biraz kısıtlı tutuklu bakacağız şimdi benim sevgili koç burcu arkadaşım arayış içerisinde arıyorsun öğrencisin öyle farz edelim sevgili koçlar veya zaten çalışıyorsun mevcutta bir işin var daha bir üst kademeye çıkmak istiyorsun bir şeyleri daha iyi noktaya getirmek için mücadele ediyorsun değil mi bunun arayışı içinde olacaksın Ocak ayı içinde fakat burada Gördüğünüz gibi illegal, yalan durumları geldi. Bu kartımızın hiçbir iyi tarafı yoktur. Bütün kartlarımızın. Bakın şeytan kartı, şeytan kartının dahi güzel tarafı var. Sadece iyi tarafı olmayan tek kart bu karttır. Yalan, dolan, illegal. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, tabii ki size söylemiyorum. Burada zaten arayış içindesiniz. Aradın, aradın, aradın. Ne yapıyorsun? İş başvurusu yaptın veya bir üst kademeye çıkmak için mücadele ediyorsun yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlarım ben yorumumu yapıyorum patronunuz size yalan söyleyebilir kafayı yorma merak etme zaten seni müdür yapacaktım ben örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım anlatabildim mi bir iş arkadaşınız size yalan söyleyebilir bu tür yalanlarla bu arayışı yaparken yalanlarla karşılaşabilirsiniz Dolayısıyla çünkü doyum istiyorsunuz iş hayatınızda sevgili arkadaşlarım sevgili koçlar öğrencisin güzel bir yol çizmişsin o yolda ilerlemek istiyorsun. Hedefine gitmek ebedi doyumu mutluluğu yaşamak istiyorsun değil mi? Çünkü yalanlar var bir yerde burada sizin yolunuza gördüğünüz gibi köstekçiler çıkabilir. Şeytana aldanabilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşım. Şeytana aldandığın için bak buradan ah, ne haldesin? kısıtlı, tutuklu, kıpırdayamaz, yolunda ilerleyemez bir vaziyet durumlarınız var sevgili arkadaşlarım. Amma velakin her şey bitmedi tabii ki. Akıllı ol diyor. İmparator destenin altı çok önemli. Uyanık ol, akıllı ol, kuşkucu ol. Her şeye inanma. Cesur ol. Kendi aklından geçen neyse o şekil hareket et, kendine güven der kadersel olarak yolunu kendin çiz. Kendi aklınla hareket etler. imparator sevgili öğrenci olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Çalışan koç burcu olabilirsiniz veya iş arıyorsun. Hepiniz için geçerli sevgili arkadaşlarım. Tamam. Şimdi tekrar sizin için kart açacağım. Burada bırakmak istemiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakın. Kendi yolunuzdan giderseniz yalanlara, dolanlara inanmazsanız, şeytanın tutsağına kapılmazsanız, şeytanlara, yalancılara kapılmadığınız takdirde bu arayışta düzgün bir şekilde istediğiniz kariyer yolunda ilerlediğiniz takdirde buyurun, güzellikleri kendinize çekeceksiniz. Bu da güçlü karakterden söz eder. Maddi manevi güçlü olacaksınız. Sevgili koç burçları, buyurun yardım ellere uzanacak, seveceksiniz, sevileceksiniz, kendi aklınızla hareket edin. Kalbinizden geçen, istediğiniz kariyer, istediğiniz yol, ne şekil, ne istiyorsan bunu yap. Sakın etki altında kalma, yalancılara itibar etme, şeytanın tutsağında olma, şeytanın cazibesine kapılma, kapıldığın takdirde, bak burada kısıtlı tutuklusun, şeytan seni her iki tarafta bağlıyor. Bunu yapmadığın takdirde sabırla düzenli bir şekilde üstüne düşen görevi yaptığında buyurun maddi manevi gücü kendine çekiyorsun güçlü karakter halini alacaksın sevgili koç burcu arkadaşım güzel kardeşlerim buyurun gördünüz mü yardım elleri uzanacak mutlu bir yaşantı sizleri bekliyor ben daha ne söyleyeyim kariyeri için mücadele eden öğrenci koç burcu arkadaşım veya çalışıyorsunuz sevgili koç burçları veya iş başvurusu yaptığında iş başvurusundan haber bekliyorsun. Yalanlarla karşılaşabilirsin sevgili arkadaşım. Çünkü bak iş arıyorsun burada. Doyuma gitmek istiyorsun. Tam sen doyuma gideceğin sırada şeytanlar tarafından tutsak edilebilirsin. Kandırılabilirsin. Bunlar ne yazık ki bizim toplumumuzda geçerli şeyler. Ne yapacak bu kardeşimiz? Elbette pes etmeyeceksin. Ne demişler? İsteyenin bir yüzü değil mi sevgili arkadaşım? İş arayan koçburçları. Aramaya devam. Mutlaka size ait olan işi kendinize çekeceksiniz. Ve size kişi bakın burada ne uzatıyor. Bir şeyler uzatıyor. Gel diyecek. Gel başla benim işimde. Evet sevgili kardeşlerim. Kariyer ve iş açılımımız tamamlandı. Ocak ayında sizi böyle bir süreç beklemekte sevgili koç burçları. Şimdi aylık bütçenize bakacağız. Burada tabii ki de içinde dahil ev hanımı emekli hiç fark etmiyor hepiniz için dahil cüzdanınıza giren aylık bütçe sevgili koç burçları hadi bakalım geçmişe örtüyü çekiyorsunuz nasıl çekeceksiniz bakın burada korku içindesiniz aslında kartımız der ki sen zaferi yaptın neden korkuyorsun taksitler mi var ev kirası mı var çocuk mu yetiştiriyorsun çocuk mu bakıyorsun çocuk mu okutuyorsun sevgili koç burçları aylık bütçesi için mücadele eden koç burcu arkadaşım Burada elinize bir şeyler geçiyor sizin. Geçmiyor değil. Akım devam ediyor. Onu kaybetmekten korkuyorsun. Kıya köşeye bir şeyler koymaya çalışıyorsun. Onları kaybetme korkusunu yaşayan Koç burcu arkadaşım var ve bununla alakalı bakın burada da serin rüzgarlar mücadele vermeye çalışacaksın. O elindeki 3 kuruşu kaybetmemek için, darlığa, zorluğa düşmemek için İstiyorsun ki artık geçmişteki bu korkularım, bu sıkıntılarım, maddi sıkıntılarım bitsin. Geçmişi örtü çekmek isteyeceksiniz. Sevgili arkadaşlarım ne yapacaksın? Ayağını yorgana göre uzatacaksın. Çünkü hayatın güzelliklerinden veya cebinizin boş kalıp, Mutluluktan mahrum kalmak istemiyorsunuz. Çünkü insanı sıkıntı, üzüntü çökertir değil mi sevgili koçburçları? Bunu yaptığınız takdirde ayağını yorgana göre uzatırsan ne oluyor? İşte buyurun. İşte buyurun. Sorumluluklardan, kötü alışkanlıklardan, fazla harcamalardan, gereksizlerden kurtulacaksın. Ne yapıyorsun? Güçlü bir kuruluş haline geleceksin. Yastık altı yapmaktan, paranı tutmaktan fazla harcama yapmamaktan akıllı hareket etmekten dürüst mücadele bakın sizi ne hale getirecek geçmişe de örtü çekeceksiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım borcu olan arkadaşlarım taksitleri olan arkadaşlarım önce bunlardan kurtulmanız gerekiyor şimdi borc içinde olan koç burcu arkadaşlarımızın bir aylık süreçte ocak ayında borçları ödenecek mi ya da yardım elleri onlara uzanacak mı olabilir olabilir olabilir %50 %50 sevgili arkadaşlarım sizlere elbette yardım elleri uzanacak En azından birilerinden yardım talep ettiğinizde hani borç isteme gibi bana yardım et zordayım dardayım dediğinizde karşı taraf size kötü davranmayacak Çünkü kartımız naziklikten bize söz eder sevgili arkadaşlarım merak etmeyin yüzde ellinize bir şekilde yardım elleri uzanacak bakın burada sıkıntıların içinde Dönüp duruyorsunuz değil mi bandajlardan sıyrılacaksınız en azından karşınızda kişi yalan da olsa bir şekilde size nazik davranacak sevgili koç burcu arkadaşlarım ardından da sürprizler geliyor buyurun yardım elleri uzandı diğer yüzde elli olan arkadaşıma da tamam mı bu sizi üzmesin sevgili koç burcu arkadaşlarım kötü bir şey yok sevgi yolla diyor meleğim sevgi yolla senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri senin içinde açacak, karşınızdaki kişiler içinde açacakmış. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, bir aylık süreç için böyle bir uzunca bakı verdim sizlere. Öğrenciler, çalışanlar veya iş başvurusu yapmış olan arkadaşlarım hepiniz için de geçerlidir. Benden söylemesi. Sevgili Koç burçları, şimdi sıra geldi aslan arkadaşlarımıza ateşlerden aslan arkadaşlarımızın kariyer iş durumlarına bir bakalım bir aylık süreçte onları neler bekliyormuş öğrencilerde içinde dahil olmak üzere bakayım sevgili aslan arkadaşlarımız nasıl bir mücadele içinde olacaklar usulen şöyle bir karıştırmam lazım sevgili aslan arkadaşlar koç demeyeyim de aslanlar evet önce iş ve kariyer her ikisi hmm, güzel inşallah kötü geldi Gelmez diyecektim ama geldi. O kadar olur. Sevgili aslanlar tamamdır. Güzel uzlaşma geldi. Hadi bakalım. Sürprizler geliyor. Sevgili aslanlar iş hayatında ya da okuyorsun öğrencisin artık son aşamadasın. Kariyerin için mücadele ediyorsun. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksin. Ocak ayı içinde. Ocak ayının bu zaten ilk haftasında böyle bir duyguya kapılacak. Benim sevgili aslan arkadaşlarım. Sabıra vereceksin sabırla bir şeyleri büyütmek isteyeceksin çünkü burada maddiyat var bakın ve ben maddi açılım yapıyorum iş kariyer maddiyat demektir bakın burada sabıra vereceksiniz sabıra verirken de sevgili arkadaşlarım değiştirmek istediğin şeyler öğrencisin bir şey okuyorsun sevgili arkadaşım onu değiştirmek istiyorsun örnek veriyorum farklı bir yol seçeceksin bununla alakalı bakın burada yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Veya küçük çaplı benim sevgili aslan arkadaşım bir şeyleri değiştirmek için küçük çaplı yalanlara başvurabilir. Hepimiz yapıyoruz bunu. Beyaz yalanlar denilen şeyler değil mi sevgili arkadaşlarım? Tamam onu yapıyorsunuz. Böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Siz de yapabilirsiniz. Karşınızda kişiler de size, sizleri oyalamak için tabiri caizse bunları size yapacaktır sevgili arkadaşlarım. Sabredin bakın sabrın sonu selametle bitecek. Sevgili aslanlar çalışan aslansın okuyan aslansın öğrencisin veya iş arıyorsun iş başvurusu yaptın daha iyi yere gelmek istiyorsun toplu gördünüz mü? Sevgili arkadaşlarım iş alanında ortak çalışmalardan söz eder aziz güven gelecek daha sonrasında sevgili arkadaşlarım doğru yolu seçtiğinizde veya doğru işi bulduğunuzda güven gelecek. Güvenli çalışmalar yapacaksınız. Güvenli ortamlarda olacaksınız. Artı size bunu yapan her kim ise bu kişilerle de tekrar uzlaşma yapacaksınız. Küslüklerin barışı, kabullenmek, ilişkileri düzeltmek demektir. Güneş gibi parlama geliyor daha sonrasında sevgili aslan arkadaşlarıma Bakın görüyorsunuz sürprizler de gelecek. Yani burada değiştirmek istediğiniz Hedefiniz yolunuz her neyse veya bir üst kademeye çıkmak istiyorsun sürprizce o sizin olacak güzel kardeşim tamam o sizin olacak ama nasıl olacak kendine güveneceksin evrene Allah'a güveneceksin sabıra vereceksin tamam sabredeceksin sabrın sonu işte bu bakın sabrın sonu selamet sevgili aslanlar kariyeri için mücadele eden İş hayatında mücadele eden, bir üst noktaya çıkmak isteyen sevgili aslanlar. Çok güzel geldi haberiniz olsun tamam Bunlar küçük beyaz yalanlar. O kadar olur. O kadar bazen ben bile söyleyebiliyorum. Sevgili arkadaşlarım sıkıştığımız yerde. Hadi bakalım. İş hayatınız, kariyeriniz mükemmel geldi. Ortak çalışmalar sizleri bekliyor. Güvenli ortamlar. Şimdi... Aylık bütçesi için mücadele eden bütün genel öğrenci de olsa, ev hanımı da olsa, emekli de olsa, çalışan da olsa nasıl bir bütçe bekliyor? Ocak ayında benim sevgili aslan arkadaşlarımı. biraz sıkıntılar var çünkü çemberin içinde bakın burada o kadar olur. Ev kirasıydı taksitleriniz olabilir sevgili aslanlar merak etmeyin hepimizin başında olan şeyler bakın burada bandajlardan sıyrılmak isteyeceksiniz sevgili aslan arkadaşım ev kirasıydı malum küçük çaplı da olsa taksitleriniz vardır mutlaka vardır çocuk okutuyorsunuz kış mevsimindeyiz bakın bir şeyler üst üste gelmiş benim sevgili aslan arkadaşlarım aylık bütçe olarak çemberin içinde sıkışmış ev sahipleri çevredekiler kira ödüyorsunuz ya hani sevgili arkadaşlarım ev sahibi aylık taksitçiler çocukların okul masrafları bütün çevrenizi sarmış durumda gördünüz mü bu bandajlardan bir an önce sıyrılmak isteyecek benim sevgili aslan arkadaşım sıyrılan sıyrılacak şimdi eğri oturup doğru konuşacağız sıyrılan sıyrılıyor sıyrılamayan aslan arkadaşım ise kabule geçecek gerçekleri kabullenmek demektir gerçeği kabullenecek ne yapalım kader neyse o benim aylık bütçem bu bunu kaldırıyor gittiği yere kadar diyecek ve bununla da kalmayıp bir süre sonra benim sevgili aslan arkadaşım kabul ettiği bu şey karşısında birazcık serin rüzgarlar estirip ister istemez şu vaziyetten kurtulmak için mücadele içine gireceksin. Niz hepinize söylüyorum. Mücadele içine gireceksiniz ama nasıl bir mücadele? Kendine güvenerek yapacaksın. Doğru bir şekilde yapacaksın der kartımız mücadeleye gireceksin sevgili arkadaşlarım harcamaları kısıtlayacaksın yeter artık nereye kadar gidecek bu vaziyet diyeceksin bununla beraber hani küçük çapla böyle bir çıldırma yaparız ya bazen bununla beraber bakın burada uzun vadeli planlar yapacaksın artık yeter şuraya şunu harcayacağım buraya bunu harcayacağım şurada şunu yapacağım ben artık bu gereksiz harcamaları yapmayacağım kimseye aldanmayacağım gibi plan projeyle bakın İmparator geldi, cesur ol diyor, akıllı ol, kendine güven, bak ben diyor imparatorum, bununla beraber diyor, biraz bu süreci diyor, akıllı bir şekilde atlatırsan, ayağını yorgana göre uzatıp planlı programlı hareket edersen, isteklerin yerine gelecek, dileğin de kabul olacak, her şey böyle kalmayacak diyor, ben cesurum, beni evren gönderdi, İmparator dilek kabulüdür diyor, kadersel olarak, güzellikler hayatına akacak diyor sevgili koç e pardon koç değil aslan arkadaşlarımıza hemen koçtan aslana geçtim merak etmeyin şu planla hareket etmek sizi bakın nereye getirecek güçlü bir birey halde geleceksiniz sevgili aslanlar koç burcunun durumu bu. kartımız ama fark etmez ateşlerden sizi de temsil etmektedir hiç merak etmeyin sevgili aslan arkadaşlarım güzel Güzel en azından kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanız lazım bakın. Gördünüz mü? Gereksiz alışveriş yapmıyorsunuz. Gereksiz harcamalara dur diyeceksiniz ki aslanlardan, kaplanlardan, ev sahiplerinden, taksitçilerden, masraflardan kurtulmanız lazım. Sevgili aslan arkadaşlarım. Şimdi borc içinde olan aslan arkadaşlarımın Ocak ayında borçları ödeniyor mu? Ya da yardım elleri onlara uzanacak mı? Şöyle tek bir kartla bakalım mı? Bakalım. Arayış içindesiniz. Sevgili arkadaşlarım. Borç içinde kıvranan aslan arkadaşım. Yardım eli istiyorsun. Arayış içindesin. Arıyorsun. İster istemez araman sonucu sana bazıları yan dönebilir. Bakın buradaki görüyorsunuz elinde parasıyla. Şöyle tuttuğumda siz ararken karşı taraf. Arkadaşınız. Patronunuz, aile büyükleri, akrabalar vesaire dost bildikleriniz. Bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Size yan dönme durumları var. Sevgili aslan arkadaşlarım. Daha sonra ne oluyor? Burada bırakmayayım. Aa, tekrarında bakın. O insanlar pişmanlık duyup bir şekilde size yardım eli uzatacaklar. Doyum geliyor. Hadi bakalım yırtın aslan. Tamam. Hadi bakalım yardım elleri uzanacak. Ben yanlış yaptım. Aslan... Borç içinde kıvranırken, sıkıntı içindeyken ben ona neden yan döndüm ki ayıp ettim ya. İnsan insana her zaman lazım diyerek bu insanlar, bu kişiler az önce size yan dönenler bakın şimdi size doğru döndüler. Yardım eli uzatacaklar. Hadi bakalım ardından güçlü aslan, güçsen neymiş? Gücüne elini al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkulara dur de. Bitti. Tek kelime. Korku yok. Sevgili arkadaşlarım doyum gelecek. Hadi bakalım. Sevgili aslan arkadaşlarımızın iş, kariyer, aylık bütçesi, borçlar derken onu da tamamladık. Bir aylık Ocak ayı içindi sevgili arkadaşlarım. Çünkü yüklemelerde sıkıntı yaşadığım için artık bunu aylık yapmak durumunda kaldım. Şimdi sıra yay arkadaşlarımıza geldi. Bakalım yay arkadaşlarımızın aylık bütçesi, borçları, kariyer, iş durumları Nasıl geçecek? Ocak ayında, yılın ilk ayında. Evet sevgili yaylar, benim de ay burcumdur. Belki beni de etkiler, belli mi olur? Evet sevgili yaylar, daha fazla uzatmadan. Sevgili yay arkadaşlarımın iş ve kariyer. Açılımını yapıyorum önce. Ay çok güzel. Sevgili yaylar, çalışkan yaylar, çalışıyorsunuz değil mi? İşleriniz pek düzenli. Hadi bakalım işlerinizi düzenli bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Tamam. Sevgili yay arkadaşlarımın öğrenci olabilirsiniz. Sizler için de geçerli sevgili öğrenci kardeşlerim. Çalışıyorsunuz. Sizler için de geçerli bir üst noktaya geçmek için mücadele eden veya daha iyi kazanabilmek için mücadele eden sevgili yay arkadaşlarım veya işsizsinde iş arıyorsun. Bakın burada hepiniz buradan bir parça alın kendinize sevgili yaylar. Hem Aile tarafından destekleniyorsunuz. Hem evren tarafından destekleniyorsunuz. Ocak ayı içerisinde hem de işlerinizi düzenli bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Sevgili yaylar düzenlisiniz. İşlerinizi yapıyorsunuz. Öyle lay laylom yok. Güzel. Hakkını veriyorsunuz işin. Kartımız bunu söyler. Çok güzel helalsiniz. Bununla beraber uzun vadeli planlar yapacaksınız. Çünkü işini yapıyorsunuz zaten. Elinden geleni yapıyorsun. Uzun vadeli planlar yapacaksın tamam ben bu işe başladım benim bu işte artık ebediye gitmem lazım ebediyete gitmem lazım emekliliği bulmam lazım diyerek uzlaşmalara da varabilirsiniz ortak anlaşmalar da yapabilirsiniz sevgili yaylar bir aylık süreçte yalnız tam burada işler iyi iyi giderken size bir şeyler uzanabilir sevgili yay arkadaşlarım şimdi şöyle yapayım da yakından da göstereyim size bakın burada zaten bir şeyler iyi gidiyor hayatınızda size bir şeyler uzanabilir arkadaş zannettiğiniz dost bildiğiniz kolu komşu çevre herhangi birileri tarafından yolunuza bir şey çıkabilir onun etkisi altında kalabilirsiniz yani size ortaklık teklif edebilirler gel benim yanımda çalış bırak bu işi benim yanımda daha iyi olacaksın gibi tarz sizlerin aklını bocalayıp Etki altında bırakabilirler. Karta bir bakın sevgili yay arkadaşlarım. Kart sağlam kart değil. Başladığı işi tamamlayamamak demektir. Buradakini kendine hayrı yok. Size ne hayrı olacak. Sevgili arkadaşlarım bakın yakından göstermeye çalışıyorum. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Etki altında kalabilirsiniz. Şu güzelim giden şeyleri bozabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü bakın burada bir şeyin etkisi altında kaldınız sağlam olmayan bir şeyin alt, etkisi altında kalıyorsun hemen son kararı vermeye kalkıyorsun. Evet benim bir an önce bunları değiştirip etki altında kaldığım şeyin peşinden gitmem lazım. Burada düşünüyorsun sessize alıyorsun, etki altında kaldın ya artık neyse bu etki altında kaldığın düşünüyorsun taşınıyorsun içsel olarak ondan sonra burada karar veriyorsun. Verdiğin karar, destinin altı çok önemli. İşte buyurun. Aldığın karar, önünü göremiyorsun. Gördün mü sevgili yay? Önünü göremiyorsun. Şu kartın güzel bir tarafı var mı? Sorumluluklar altında ezileceksin. Borçlar altında ezileceksin. Karanlıkta kaybolup gideceksin. Tek kelime. Hiç güzel bir tarafı yok. Şimdi bunu yapmazsan, etki altında kalmazsan seni ne bekliyor? Bakalım mı güzelim? Hadi bakalım. İşte bu adil yoldan başarı bekliyor. Dünya kadar mutluluk bekliyor sevgili yay. Bir şeylerin etkisi altında kalmazsan şu düzeni olduğu gibi ilerletirsen kartımız adil yoldan başarı der. İşini sıkı sıkı tut. Sakın etki altında kalma. Etki altında seni bırakacaklara sırtını dön. Akıllı ol der. Tamam. Hadi bakalım. Dünya kadar da mutluluk gelecek der. Çünkü... Dünya kartı iş açılımlarında veya aşk açılımlarında sevgili arkadaşlarım doğru yoldasın. Doğru işi seçtin veya doğru kişiyi seçtinler. Yani şu iş bakın şuradaki başlangıç sizler için çok önemli. Sizin doğru yolunuz sakın tamam? Hadi bakalım. Sevgili yaylar, hadi öğrenciler de içinde dahil olmak üzere. Yani benim şu an burada anlatmak istediğim şu an neredesin güzel kardeşim? Lütfen orayı bırakma. Orası senin doğru Bitti. Hadi bakalım kimsenin etkisi altında kalmıyorsun. Tamam. Şimdi yay arkadaşlarımızın aylık bütçesine bakıyoruz. Ondan sonra diyor geldi bolluk bereket verim diyor kartımız. Aylık bütçesine bakalım. Hmm, cazibe var. Cazibe derken bir şeylerin etkisi altında kalmış sevgili yaylar. Aylık bütçesi olan ev hanımı, emekli, çalışan hiç fark etmiyor. Hepiniz için geçerlidir bu. Bir şeylerin etkisi altında kalmış ah canlarım benim yeni yıl dolayısıyla fazla mı harcama yaptınız şeytan cüzdana girmiş ah ah ah ama ne yapıyoruz bakın memnun değiliz değil mi sevgili yay arkadaşım bir şeylerin değişmesi lazım çünkü şeytan aldattı bizi bir gece için aldattı örneğin öyle farz edelim gitti güzelim paralar gitti akım gitti değil mi ah benim sevgili yaycıklarım ya hepimiz yapıyoruz onu zaman zaman hepimiz yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir aylık sürece bakıyoruz. Aylık bütçenize ama güzel geldi. Merak etmeyin. Sonu güzel geldi. Burada ister istemez şeytanın tutsağındayız. Aylık taksitler olabilir. Çocuk okutuyorsunuzdur. Çocuk evlendirmişsinizdir. Ev almışsanızdır. eşya almışsanızdır sevgili arkadaşlarım. Kolay değil. Doğal gazlar bir taraftan, ev kiraları bir taraftan. Bunlar tabii ki bir maaşlı olacak şeyler değil. Bundan dolayı da bakın benim sevgili ev geçindiren, ev bakan... Sevgili yay arkadaşlarım şeytanın tutsağı halindeler doyum diyorlar gitti kim söylüyor bunu yay arkadaşlarım bakın burada nasıl bakıyorsun benim güzelim doyum diyor doyum hayalim gitti şöyle evimde rahat rahat oturacağım ay başından ay başına rahat edeceğim zannederken şeytan bir türlü yakamı bırakmadı diyecek bir aylık süreçte buraya gelindiğinde ne diyeceksiniz kartımız der ki kaderi değiştirmek istiyorum ben bu kaderden memnun değilim bu gidişat bana göre değil diyecek benim sevgili yay arkadaşım şeytandan kurtulmak için dikkatli hareket edecek çünkü kartımız dikkatlilikten söz eder bak görüyor musun diyor sevgili yaylara az çok diyor öyle ya da böyle bütçene bir para giriyor bütçene bir gelir var dikkatli olursan şeytandan kurtulursun doyumu yaşarsın ama bunu nasıl yapacaksın bir şeyleri değiştireceksin Fazla giden her neyse hayatında veya cüzdanından bunları değiştireceksin. Dikkatle hareket edersen şu akımı görüyor musun? Bunlar senin cüzdanına girecek diyor. Ardından da en güzel kart geldi bakın. Tılsımı görün. Tılsım paradan söz eder bize. Geçmişin kuraklığı bitti. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak. Bolluk, bereket, zenginlik gelecek, değişim gelecek diyor. Sevgili aylık bütçesi için mücadele eden yay arkadaşlarıma kim söylüyor bunu tarotum söylüyor aynen de doğrudur sevgili arkadaşlarım tamam burada kimi değiştiriyorsunuz sizi aldatan şeytanı değiştireceksiniz gereksiz harcamalara sizi iten şeytandan önce bir an önce yakayı sıyıracaksın dikkatli olacaksın ardından buyurun büyüdün gittin maddi olarak büyüyeceksin hadi bakalım aylık bütçenizi tamamladık sevgili yaylar şimdi bir aylık süreçte Aa, çok güzel zafer gelecek ardından bir aylık süreçte borçlu olan yayı arkadaşlarımızın borcu ödenecek mi veya yardım eli uzanacak mı hmm. evet sıkıntılar oluşabilir size yan dönebilirler çünkü manevi destekten söz eder bu kartımız sevgili arkadaşlarım ama ve lakin siz burada üzüntülü ağlar bir vaziyette olduğunuz için belli ki buradaki zaplar size yan dönmüşler yan döndüler mi döndüler daha sonra size dönecekler mi yok sıkıntılar onlar da sıkıntı içindeler karşı tarafta sıkıntı içinde sizden kurtulmaya çalışacaklar kendileri de sıkıntı içinde oldukları için tabana kuvvet kaçış durumları var sevgili yay arkadaşlarım daha fazla yapabilecek bir şeyimiz kalmamıştır Allah diyeceğiz hiç merak etmeyin ağlamaya sızlamaya hiç gerek yok sevgili yay arkadaşlarım sizleri seviyorum araştır araştır lütfen bir aylık süreçte iş hayatınız, kariyeriniz, aylık bütçe, borçlar için araştır diyor melekler. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Öyle hemen ağlama, suzlama. Tamam. Evet sevgili koç, aslan ve yay arkadaşlarımın aylık bütçesiydi, borçlardı, kariyerdi, iş hayatıdı derken videomuzu tamamladık sevgili Ateş grupları sizleri seviyorum. Sizleri kapamadan öncesinde çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Yıllık açılımlarımı daha sonra yükleyeceğim. Toplu 12 çay videomu da yükledim. Mesajlarınızı okuyun derim. Çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum. Benim oldum her yere. Ben sevgili koç aslan yayı arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi seneler diliyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.